Beyler bayanlar selamlar yeni bir projeyle daha yine karşınızdayım evet bu sefer yepyeni daha çıkmasına da birazcık var ama önceden hem bir projeyi tanıtalım hem de sizin sevdiğiniz gibi ücretsiz de oynanabilecek ama ücretsizin dışında scholarship de olacak hem free to play hem scholarship de ilgili de güzel haberlerim var aslında ama neyse gelin şimdi projeyi adam akıllı bir incelerken da zaten zamanla değineceğiz hadi geçelim bakalım. Öncelikle oyunumuzun ismi Amarna arkadaşlar. Amarna ne dersiniz? Bir mobil MOBA. Mutlaka telefonunuzda daha önce oynamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Hatta Amarna daha öncesinde normal bir Battle Royale oyunu mobilde oyunundan Battle Royale MOBA Daha doğrusu Titan Brawl Star gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar Peki bu oyun normal bir oyunsa niye tanışıyorsunuz diyorsunuz Arkadaşlar play ön earn hali de gelecek hatta şu anda onun hazırlıkları yapılıyor Gel şimdi sitesinden bir incelemeye başlayalım Bir var ama isterseniz incelersiniz bakarsınız arkadaşlar daha sonrasında bu oyunun kendi token'a çıkacak Amar Coin diye. Aşağı doğru indiğimizde de en çok sorularla karşılaşıyoruz. Hangi Chain'de olacak? Binance Smart Chain'de olacak arkadaşlar. Free to Play, evet gözünüzü hemen oraya evet Free to Play olacak ama diğer oyunlardaki gibi NFT olmazsa arkadaşlar bazı özelliklerden, bazı ekstralardan faydalanamayacaksınız. Eğer NFT'niz olursa da tüm hepsinden faydalanabileceksiniz. Bunu oyun çıktığı zaman tekrardan detaylı bir şekilde inceleriz. Daha sonrasında bunun yaratıcısı kim dersek de Hody Games Zaten biraz sonra da hemen bakacağız kim olduklarına. Ve neden bu oyunun potansiyelinin daha yüksek olduğunu. Arkadaşlar ki o kısma geldik. Hemen Oğuz var. İşte Adem Zeybek var. Hüseyin İnan var. Doğruk Atak var. Evet. Türk Projesi. Şimdi hepiniz de bir ön yargı oluştu. Aaa Türk Projesi ya işte bunlar yapabilecek mi? Vesaire gibi. Ama hemen burada da hazırladım arkadaşlar size. Örneğin Oğuz linkini burada hazır açık bir şekilde. Doruk Atak da aynı şekilde. Hüseyin uzun bir şekilde incelemeyeceğim size. Sadece göstermek istediğim birkaç nokta var. Bunların hepsi Hodi Games altında toplandı. E, Hodi Games ne yapıyor şu anda? Amarna yapıyor. Tamam çok güzel. E, biliyoruz bunu zaten diyorsunuz. Bir de daha öncesinde dijital adamda çalışmışlardı. Zaten şuradan da görebilirsiniz dijital adam. Dijital adam nerede? Hop burada. Yine aynı şekilde dijital adam. Daha öncesinde dijital adamda bir sürü başarılı projeleri varken şimdi Hody Games'te amarna oyununu yapıyorlar. Hatta dijital adama da bakmak isterseniz arkadaşlar buradan kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Niye bu kadar ben arka referanslarından bahsediyorum arkadaşlar? Çünkü gerçekten güzel referansları var. Dijital Adam'ın iş ortaklarımız kısmına girdiğinizde belediyelerle çalıştığını ya da bildiğimiz işkurla, büyük firmalardan Uludağ'la, Balıkesir Spor'la gibi gibi birçok firmayla çalıştığını görebilirsiniz. Yani aa işte X firmasında, Y firmasında gibi bilinmeyen firmalarla değil, bu adamların isimleri, cismleri ortada ve belediyelerle, resmi kurumlarla iş yapmış insanlar. Aynı zamanda birçok yerde de ödül almışlar. Örneğin, benim direkt gözüm açıyor Erpan, Hekaton'da 2015'te üçüncü olmuşlar. Yani diğerlerinin aslında ne oldu bilmiyorum ama neyse işin özü Abi isimleri, cisimleri, yüzleri, her şeyleri ortada daha önce yaptıkları iş ortada olduğu için amarına içinde uğraşacaklarını düşünüyorum. Referansları konusunda üstüne durmanın sebebi de buydu. Neyse diğer referanslarına hatta ne yaptıklarına direkt kendiniz hani öylesine eklememiş olduğunda kendin siteye girip herhangi bir buradaki iş ortaklarımızın üstüne tıkladığınızda hangi proje yapılmış, ne üretilmiş, ne yapılmış kendiniz görebilirsiniz arkadaşlar. Peki son olarak da Partnerleri kim? G4FF arkadaşlar. G4FF'li daha önce işbirliğimizi açıklamıştık ama ayı döneminde olduğumuz için sizlere bunun meyvesini veremedik. Ve bu oyunla itibaren meyvesi de başlayacak. ileride bir scholarship bir şeyler olabilir. Neyse o oyun çıkınca tekrardan bir konuşacağız. Ücretsiz bir şekilde hem oynayabileceksiniz hem de G4FF sayesinde bir scholarship bir şeyler ayarlayacağız bakalım sizler için. Neyse. Geçelim şimdi neye? Her zamanki gibi Whitepaper'e arkadaşlar. Introduction, Mission, Mission kısımlarını geçiyorum. Games'i tanıtmıştı. Whois Games'te zaten biraz önce de hepsinin LinkedIn'in olduğunu ve ne yaptıklarını, daha önceki başarılarını, referanslarını göstermiştik. Peki geçiyoruz Partners'e. Partners'e de yine g 4 bahsetmiştik. Roadmap'e geçelim. Burası önemli şimdi arkadaşlar. Neden önemli? Bu yaz sonuna kadar, beta teste kadar başlayacak arkadaşlar. Ve sonbaharda ki sonbaharda bir şey kalmadı, Ağustos'tayız zaten. Çok yakın bir süre içinde hem PVP hem PVM modu çıkacak biraz sonra Whitepaper'da onları da inceleyiyor olacağız zaten. Daha sonrasında biraz önce bahsettiğim yine Skillership olacak. Skillership sayesinde risk olmadan yatırımsız bir şekilde para kazanabiliyorsunuz biliyorsunuz en güvenli yol play to earn'de arkadaşlar en risksiz yol Skillership. Neyse daha sonrasında da bu Oyunla ilgili, yakın mekanizmalarla ilgili bazı sistemler var. Burada örneğin bir tanesinden bahsetmiş, Rarity Upgrade sistem falan diye. Biraz sonra daha detaylı bir şekilde ne işe yaradıklarını zaten gösteriyor olacak. Winter Spring'te de planları var bu şekilde. Peki, story'ye geçiyorum. Arkadaşlar, story'yi okumak isterseniz kendinize bakabilirsiniz. Ama sizin ne istediniz, biliyorum nasıl para kazanacağız, ne yapacağız? Para, para, para, para dediğimiz için hemen geçiyoruz arkadaşlar oyundaki hero olarak. Oyunda birkaç farklı karakter var arkadaşlar. Ake, Anpu, Simon ve Emma, Pedro, uh, Margaret, Mami, Gin, ya da Jean, Gorgo, Boo, ve vs. diye devam ediyor aslında. Ama ben bu kadar aşağıymamıştım. Bayağı da karakter varmış bu arada. Sensei, Iron Bot, Teddy. Sizinler de güzel bu arada. Reflex, Captain Giri, Hüseyin. Hüseyin de Türk. Evet, zaten tipinden de belli oluyor ve Mime diye arkadaşlar, hepsinin farklı özellikleri var ve şuradan statsları, skillsleri ve rarityleri maalesef şu anda daha işlemediler, beta başlayacağı zaman tekrardan yazacaklar. Dediğim gibi hepsinin farklı statı olacak, farklı özellikleri olacak, X oynadıysanız X'deki gibi farklı statları vardı değil mi? Örneğin speedi daha hızlıydı kulağındaki parçadan dolayı, yok işte Skillinden dolayı ya da pür olduğunda daha farklı oluyor da. Bunda da yine aynı benzer özelliklerde karakteriniz farklı farklı olacak. Peki ne farklılıklar dersiniz? Bazıda oyun içinde satın alabileceğiniz şeyler var, özellikler var. Ve 6 tane yetenek alabiliyorsunuz karakterinize ekstradan. Ve bu 6 tane yetenek de size şu aşağıdaki özellikleri sağlıyor. Ne bu özellikler örneğin? %50 experience ya da %50 daha fazla gold kazanıyorsunuz. %20. Daha fazla armınız oluyor, armurunuzu daha az hasar yemenizi sağlıyor. Ya da kaçılma sikiğiniz oluyor işte. Ya da canınız daha fazla olabiliyor. Bunlar için normal para harcamanıza gerek yok. Oyun içinde kastığınız altınlarla arkadaşlar, oyun içi gold'uyla ya da işte ya da işte adına ne derseniz Bunlarla satın alabiliyorsunuz ve karakterinizi daha fazla geliştirebiliyorsunuz. Ya yani bir tankla oynuyorsanız arkadaşlar, daha fazla armur ve can satın alarak daha güçlü, daha tank yapabilirsiniz ya da siz kasmak istiyorsunuz bir yandan altında yetmiyor para da yetmiyor derseniz daha fazla gol çıkartmak için buff gold alabilirsiniz gibi oyunda da aynı zamanda rankingler olacak ve bu ranki e göre başkalarıyla eşleşeceksiniz arkadaşlar ona göre oyunlar oynayacaksınız peki ne oyunu derseniz tabii ki de pvp arkadaşlar pv'de team deathmatch olacak team deathmatch ile adından belli olduğu üzere 3 vs 3 takım olarak savaşacaksınız ve kim daha fazla ile ulaşırsa o kazanacak. Bir de Free Link var ki Free Link'te de herkeslik arkadaşlar Peki P PvE ne PvD de normal Exciteki Adventure gibi düşünebilirsiniz normal bilgisayara karşı oynayabileceğiniz modlar olacak arkadaşlar Oyun aslında genel olarak bu kadar ama önemli noktası ne? Şimdi onlara geçelim. En önemli noktası yakın arkadaşlar. Neden yakın derseniz hemen şuraya geçelim. Oyunda bir sürü yakın sistemin var olduğunu çok güzel bir şekilde açıklamışlar ve Aynı zamanda bu vesting kitlenme süresi, işte normal Seed'de token alanların açılma süresi gibi birçok etkeni de hesaba katarak oyunun ilk 2-3 ayında güzel kazançlar sunacaklarını vaat ediyorlar. Neyse, gelelim şimdi ilk yakımdan daha sonra diğerlerine geçeriz. Öncelikle arkadaşlar, oyunda günlük 100 tane enerjiniz olacak ve bu 100 tane enerjiyi istediğiniz modda harcayabiliyorsunuz. Ve maçları kazandıkça ya da günlük görevleri ya da günlük eşim tamamladıkça başarımları tamamladıkça arkadaşlar token kazanıyorsunuz bu aşağıdaki tabloya bakacak olursak da Örneğin 3 vs 3 maçta top 5 tane win aldığınızda arkadaşlar toplamda 25 token ve 2 tane de enerji kazanacaksınız yani bu ne demek oluyor siz oyun tam hem enerji harcıyorsunuz ama bir yandan enerji de kazanıyorsunuz bir yandan token de kazanıyorsunuz ya da free kill toplamda 10 tane maç attığınızda 2 tane enerjinizi geri alacaksınız ve 25 token kazanacaksınız bu ne demek oluyor arkadaşlar Örneğin free killi eğer kötü de oynasanız herkes bunu yapabilir her her şekilde sen buradaki 25 token'ı alacaksın. Günlük 3 tane de quest'i tamamlarsan sana tekrardan 11 enerjini geri verecek ve 100 tane token alacaksın. Değilip günlük başarımlarda da arkadaşlar en iyi oyuncu ol var. Bak bunu herkes yapamayabilir örneğin. Ya da normal maç kazan per win de arkadaşlar size enerji geri vermese de 2 token veriyor gibi gibi. Yani eliniz kötü olsa da kötü bir oyuncu olsanız da bu oyunlar yine para kazanabileceksiniz. Bir de bu tabloda arkadaşlar şunu hesaplamışlar. Ortalama günlük ne kadar token kazanabilirim diye bu da 410 la kaç yazıyor ah eh, o koyamadım gözler gidiyor bu arada 660 token arasında arasında bir token kazanabileceğini hesaplamışlar peki aşağıda da daha güzel açıklaması var aslında oradan da bakabilirsiniz günlük görevleri teker teker açıklamışlar arkadaşlar günlük başarımları teker teker açıklamışlar hepsinden bir token kazanıyoruz ama bu tokenları yakmazsak hiçbir anlamı yok. Tamam belki bir gün kazanırsın token yakımı olmazsa 2-3 gün kazanırsın ama dördüncü günde hop çöküş başlar. Peki ne yapmışlar token yakımı için? Öncelikle repeal sistemi var. Tıstan aranızda benzer bir sistem vardı aslında hatırlarsanız. Ne peki bu? Her öldüğünüzde arkadaşlar, şurada daha detaylısı yazıyor aslında, team işte. öldüğünüzde 0.5 free kill'de öldüğünüzde de 0.2 birim toplam dayanıklığınızdan gidiyor bu ne demek oluyor timdetme işte 10 kere öldüğünüzde 5 dayanıklığınız gidecek bu sıfıra ulaştığında arkadaşlar toplam dayanıklığınız sıfıra ulaştığında da o NFT ile oynayamıyorsunuz onu bir kere repair etmeniz gerekiyor birinci yakın mekanizması bu ikinci yakın mekanizması örneğin günlük görevleri tamamlamak için yukarıda vardı ya hemen neredeydi şurada arkadaşlar şunu tamamlamak için free kill tamamlamak için enerjiniz kalmadı diyelim son maçınız e, günde bitecek e, ne yapmanız gerekiyor enerjiye ihtiyacınız var İşler yolunda gitmedi onu tamamlayamadınız ve tekrardan enerji almanız gerekiyor oh, buradan tekrardan token yakarak arkadaşlar enerji alabiliyorsunuz NFT repair da burada görebilirsiniz, biraz önce bahsetmiştik ya toplamda atıyorum %100'ünü tamir etmek için 500 tane token gerekecek yani siz çok fazla ölüyorsanız, gereksiz yere ölüyorsanız daha fazla token yakacaksınız ama iyi oynuyorsanız arkadaşlar, ki iyi de oynarsınız öyle çok zor bir oyun da değil o zaman NFT'niz daha az hasar görecek ve daha çok kazanacaksınız ya da daha az bu enerjileri satın almanıza gerek kalmadan arkadaşlar daha fazla kazanabileceksiniz bir yakım daha var arkadaşlar o da güzel bir sistem aslında, iyi düşünülmüş bir sistem. Neden mi? Şimdi, NFT aldığınızda bazen statları güzel olmayabiliyor. Kılısınız sınıfını sevmiyebiliyorsunuz ya da Açtığınız en dandik bir şey çıktı. Ya öf, bunda ben ne kadar kazanabileceğim vesaire diyorsunuz tamam mı? Daha sonrasında şunu diyorlar size arkadaşlar. Statlarını beğenmiyor musun? O 500 token arkadaşlar statını tekrardan değiştirebiliyorsun tekrardan rol denebiliyorsun. Klasını mı sevmiyorsun, sana healer class geldi, takımında o kadar kötü oyuncular var ki ya ben bunları mı he healleyeceğim? ben bunları mı support yapacağım vesaire hani diyorsun ya da ben bunu mu tank yapacağım. Yap, klası değiştirelim diyorsun, arkadaşlar klasını hemen buradan değiştirebiliyorsun. Ya da hani o en şanssız olan sürekli common common çıkartan insanlardansanız, içeride token bilgisayıp arkadaşlar rarity'yi bir üst rarity'ye yükseltebiliyorsunuz. Altta da zaten bunun hepsini açıklamışlar arkadaşlar daha detaylı bakmak isterseniz buraya bakabilirsiniz e, bununla bitti mi hayır oyunda bir de bir sürü simülasyon gerçekleştirdiler arkadaşlar ne simülasyonu hemen şuraya bakalım eğer kötü bir oyuncuysanız evet, %35'in altına düşmezsiniz ki normalde oyunu öğrenmeye başladıkça da %50'lere çıkarsınız ama gelin kötü senaryodan bakalım en kötü senaryoda Ortalama 131 token çıkartıyorsunuz. Şurada nereden kazandığınızı atıyorum. 3 vs. 3'ten 100 tane token gelmiş ama enerji de lazım olacak bunları tamamlamak için. Tekrar enerji oluyor. Belli bir süre sonra repair yapmak zorunda kalıyor. Ve toplamda işte harcaması ve ne kadar kazanacağı ile birlikte. Simülasyon tabi bu oynayabilir arkadaşlar. Net bu diyemeyiz ama. 131 token çıkartabiliyorsunuz. Aynısını %50 win de Bu ortalama bir oyuncu diyebiliriz bunun için. 217 token çıkartabiliyor ve %65 win de iyi bir oyuncu arkadaşlar. 285 token çıkartabiliyor günlük. Çıkartabiliyordan kastım bu arada şey olmasın. E, o zaman biraz önce sen 400-600 falan diyordun. E, arkadaşlar yakın mekanizması da var. Bazı şeylere harcamanız gerekiyor. Yani repair etmeniz gerekecek zamanla. Ya da enerji satın almanız gerekecek. O yüzden bu maliyetler düştükten sonraki elinizde kalacak token olarak düşünebilirsiniz. Tabi ortalaması arkadaşlar illa 165 virün olacak diye de bir şey yok. E ne demek oluyor bu? Şimdi bir toparlayalım. Oyunda bir sürü yakın mekanizması var. Güzel. Ardından da arkadaşlar hemen şuradan bir token'a geçelim. Token'da da aşağıya doğru inelim ve şuradaki sale seed fiyatına bakalım. 0.01'den seed fiyatından satıldı. Private'dan 0.15'e çıktı. Daha sonrasında da public'de 0.2'ye çıkacak. Bir de token releaseleri var arkadaşlar. Token releaselerin, seed, private'ların hepsinin 18-12 ay vesaire sonrasında ya da çoğunun belli bir süre sonra açılacağını görebilirsiniz. İlk 3 ay satışlardan gelecek tokenlar kitli olduğu için token'ın değeri ilk 3 ay boyunca düşmeyecek sadece oyuncuların oyundan çıkardığı miktar satış yiyecek e bu ne demek oluyor arkadaşlar e, token değeri pu public değeri neyse yaklaşık olarak orada kalacak ki yatırım yapmak isteyen olursa daha da fiyat yükselirse daha yüksek fiyattan da satılabilecek token değer kaybetmeyecek özetle token değer kaybetmeyecek olsa da vesaire de hep hepinizin kafasında şu soru işareti var ya peki ROI çıkartabilecek miyiz ya yatırım yapmak güvenli mi özellikle de şu dönemde arkadaşlar ayı döneminde çoğu proje iyi gitmezken bir yatırım yapmak istemeyebilirsiniz. Bunu gayet anlayışı karşıyorum. Çünkü ben de aynı durumdayım. Üç kere düşünüyorsam eskiden atıyorum. Sekiz kereye çıkarttım onu. Ya yapsam mı yapmasam mı, yatırsam mı yatırmasam mı, NFT'yi alsam mı, almasam mı. O yüzden de biraz önce dediğim gibi G4FF bununla ilgili bir scholarship sağlayacak ileride bakalım umarım sıkıntı çıkmazsa o zaman arkadaşlar hiçbir risk olmadan cebinize paranızı koyabileceksiniz tek yapmanız gereken zamanınızı emeğinizi ortaya koymak olacak hiçbir şekilde yatırım yapmanızda gerek kalmayacak bir de videoyu sonlandırmadan önce güzel bir haberim var evet güzel haberi yine en son saatlik ama ilgili de 100.000 token evet bin token o civarda bir şey olacak arkadaşlar bir çekilişimiz olacak tabi şu an detaylar çok net değil 1-2 ee, gün içinde bu netleşecek ve ben de Discord üzerinden paylaşıyor olacağım. Evet Discord'u takip edin çünkü biliyorsunuz YouTube'da paylaşamıyorum artık çekilişleri. Artık netli insanlar şikayet ettiği için daha sonrasında video engelleneği bir şeyler oluyor. O yüzden Discord'la da çok ilgilenemedik son zamanlarda biliyorum ama orayı takip etmeyi devam edin arkadaşlar. Bu çekilişi orada paylaşıyor olacağız. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.